Üstel büyüme. Üstel büyüme ile ilgili bir problem çözelim. Burada çözeceğimiz bakteri sorusu aslında e sayısını öğrendiğimiz bileşik faiz sorusuyla aynı. Soruyu çözdükçe aradaki benzerliği göstereceğim. Bu bir üstel büyüme sorusu. Soruda şöyle. Bir bakteri kolonisinde, bakteri kolonisi. Bakteri kolonisinde başlangıçta 100 hücre var. Koloni mevcut adede göre üstel bir hızla büyüyor. 1 saat sonra bakteri sayısı 420'ye çıkıyor. İlk kısım şu, t saat sonra bakteri sayısı kaç olur? Üstel büyüme, azalma veya sürekli birleşik büyüme ve azalma sorularında, zamana göre miktarı şöyle bir denklem verir. Bakteri sayısını şimdi zaman cinsinden bir fonksiyon olarak yazalım, bt diyelim. Şuraya yazıyorum, bt. Başlangıçtaki bakteri sayısı çarpı e üzeri kt k da bu arada artış hızımız. i de 0. Başlangıç miktarını belirtiyor. Şimdi t 0'a eşit olduğunda, t 0'a eşit olduğunda şurası 1 ve b 0 eşittir i 0. Eğer başlangıçtaki miktarı ve bir başka noktayı biliyorsanız k'yi bulabilirsiniz. O zaman fonksiyonunu bulursunuz, yani istenilen cevabı bulursunuz t saat sonraki bakteri adedi için bir ifade bulunuz. Şimdi size sorum, ilk sorum. i 0 nedir? Yani başlangıçtaki bakteri hücre sayısı nedir? Bize bu bilgiyi vermişler burada. Neydi? 100 hücremiz var değil mi başlangıçta? O zaman b 0 eşittir 100. Buraya t eşittir 0 koyduğumuzda bu 1. Böylece i 0'ın 100'e eşit olduğunu biliyoruz. Şunu yerine koyalım b0 eşittir i0 çarpı e üzeri k çarpı 0. e üzeri 0 eşittir i0. Bu bize zaman 0 olduğunda 100 adet bakteri olduğunu söylüyor. Buraya 0 koyduğumuzda bakteri sayısı i0 oluyor. Yani i0 100'e eşit olmalı. Demek ki, zaman cinsinden bakteri sayısı i0, 100 çarpı e üzeri kt. k'yı bilsek, a kısmını bitirirdik. t saat sonra bakteri sayısını gösteren bir ifade bulun denmiş. Peki, k'yi nasıl bulacağız? Hatırlarsanız, bize bir veri daha verilmiş. Bir veri daha verilmiş. Evet, bir tane daha noktamız var. Diyor ki, bir saat sonra bakteri sayısı 420 olmuş. Şimdi bu bize 1 saat sonra bakteri sayısının 420'ye çıktığını söylüyor. Yani B1, öyle değil mi? 1 saat sonra bakteri sayısı 420'ye çıkmış. O zaman B1 eşittir 420. 1 koyduğumuzda 100E üzeri KT'ye eşit. B1'de neye eşit, T eşittir 1, 1 saat denmişti. E üzeri K, öyle değil mi? 420 eşittir 100E üzeri K. Şimdi k'yı bulabiliriz. Bakalım ne bulacağız? İki tarafı 100'e bölelim. 4.2 çıkar değil mi? e üzeri k'yi şu tarafa alalım. e üzeri k eşittir 4.2. 4,2. Şimdi k'yi bulmak için iki tarafın doğal logaritmasını alalım. k eşittir 4,2'nin doğal logaritması. Bu da garip bir sayı çıkacak. Neyse sonra hesap makinesiyle kaç olduğunu buluruz. Şimdi burada, başlangıçtaki veriyi kullanarak i0'ı bulduk. Sonra da şu ekstra veri noktasını yani 420'yi kullanarak k'yi bulduk ve k eşittir 4,2'nin doğal logaritması dedik. Şimdi nerede kalmış olduk? Denklemi bulduk. k'yi ve i0'ı biliyoruz. O zaman denklemi de biliyoruz. a kısmı için bt denklemi zaman cinsinden bakteri sayısı fonksiyonu eşittir Başlangıçtaki bakteri sayısı 100 e üzeri kt. Ve k eşittir 4,2'nin doğal logaritması. Ve bunun tamamı çarpı t. İşte fonksiyonumuz sonra b kısmında 3 saat sonraki bakteri sayısını bulmamızı istiyor. Bu çok basit. Fonksiyonumuzu bulduk. Herhangi bir t zamanı için kaç bakteri olduğunu bulabiliriz. 3 saat sonraki bakteri sayısını bulalım b 3 eşittir 100 çarpı e üzeri 4,2'nin doğal logaritması çarpı 3. Hesap makineniz varsa bu sayıyı hemen bulabilirsiniz. e üzeri doğal logaritma. Bu ne olacak? Bu ikisi aynı şey. Aslında analitik olarak da bulabiliriz. 100 çarpı e üzeri 4,2'nin doğal logaritması. Üste iki şeyin çarpımı varsa, üssün üssünü almakla aynı şeydir, öyle değil mi? Şimdi, e üzeri 4,2'nin doğal logaritması nedir? 4,2'dir öyle değil mi? Çünkü doğal logaritmanın anlamı, 4,2 elde etmek için e'yi hangi üssü aldığım? O zaman e'yi o üsse alırsam, 4,2 elde ederim. Bu da eşittir, hesap makinesine bile gerek kalmadı. 4,2 küp. Bu kaç? Bilmiyorum küpü. 4,2'nin küpü 70 gibi bir şey olur. Bunu sonra buluruz. Bu da b'nin cevabı. Şimdi sadece hesap makinesine yerleştirmek kalıyor. b kısmının cevabı, şimdi ne soruyor? 3 saat sonraki büyüme hızını bulunuz. Değişik bir renkle çözeyim. Ne istiyorlar? 3 saat sonra fonksiyon eğimini soruyor. t eşittir 3'teki türev nedir? diye soruyor. Bunu çözelim. Bütün bunları silelim. Denklemimiz burada yazılı olduğu için, şuradaki her şeyi silebiliriz. Bu soruya cevap verdiğimiz için bunu da tamamını silebiliriz. Yalnızca şuna hesap makinesiyle bulmak kaldı. Orjinal denklemimizi tutalım, onu silmeyelim. Şimdi de C kısmını yapalım. C kısmında 3 saat sonraki büyüme hızını soruyor, büyüme hızı. Bakteri sayısının zamana göre türevini almamız gerekiyor. Öyle yapalım o zaman. B üssü T. Neye eşit? Türevi bulmak için hemen zincir kuralını uygulayalım. 100 sabit olduğu için, 100 çarpı içteki fonksiyonun türevi. Bu sabit çarpı t, yani türevi bir sabit. Yani 4,2'nin doğal logaritması çarpı e üzeri bunun türevi. e üzeri x'in türevi, e üzeri x. Zincir kuralına göre, bu ifadenin tamamının türevi. Çarpı e üzeri 4,2'nin doğal logaritması çarpı t. Bu t'ye göre türevin fonksiyonu. Ve bize 3 saat sonraki büyüme hızı soruluyor. Yani b üssü 3 eşittir 100 çarpı 4,2'nin doğal logaritması. Bunun tamamı çarpı e üzeri, b kısmında burayı bulmuştuk, e üzeri 3 çarpı 4,2'nin doğal logaritması. Buradaki ifade 4,2'ye eşit, yani çarpı 4,2 küp. Burada biraz logaritma yaptık. Aynı mantık. Burada tek yaptığım 3 koyup sadeleştirmek oldu. Umarım size de mantıklı duyulmuştur. e üzeri x'in doğal logaritmasının x'e eşit olduğunu bilmek önemli, öyle değil mi? x'in doğal logaritması, x elde etmek için e'yi hangi üsse alacağımızı belirtiyor. Buna göre e'yi o üsse alırsam, x elde ederim. Söylediğim sadece bu. Buradaki ifade, e üzeri 4,2'nin doğal logaritması çarpı t ile aynı şey. Bunu sadeleştirmek istersek, şu üssü bununla çarparız ve bunu elde ederiz. Yani 4,2 üzeri t. Öyle değil mi? Aslında, denkleminizi baştan öyle yazmalıydım. Bakteri sayısı fonksiyonunu şöyle yazabilirdim. 100 çarpı 4,2 üzeri t. Bu daha basit bir denklem. A kısmı için daha iyi bir cevap olurdu ve B'yi de belki daha rahat çözmemizi sağlardı. Şimdi C kısmı. Aslında bu şekilde bırakmak, türev almak açısından daha iyi. Çünkü E tabanlı bir fonksiyonun türevini almak, başka tabanlı bir fonksiyonun türevini almaktan çok daha kolay. Eyle hale geri dönmemiz gerekebilirdi. O yüzden bu şekilde bıraktığımız bence iyi oldu. Çünkü türev almayı kolaylaştırdı. Aslında türevi de baştan yazabilirdik. Mesela şöyle, b üssü t eşittir 100 çarpı 4,2'nin doğal logaritması çarpı 4,2 üzeri t. Öyle değil mi? Son kısımda ise bakteri sayısının ne zaman 10 bine ulaşacağı sorulmuş. Şimdi c kısmında yaptıklarımızı sileyim, bakteri sayısı ne zaman 10 bine ulaşır. Daha önce yaptıklarımızı şimdi daha düzgün bir şekilde yazayım buraya. Mesela a kısmından, bt'nin 100 e üzeri t çarpı 4,2'nin doğal logaritması olduğunu biliyoruz. Bunun 100 çarpı 4,2 üzeri t ile aynı şey olduğunu söylemiştim. Şimdi sorulan bakteri sayısının ne zaman bine, 10 bine ulaşacağı? 10 bine. Yani şunu soruyorlar. Hangi t değeri için bt 10 bine eşit olur? Şu denklemi kullanacağım çünkü iki tarafında doğal logaritmasını almak istiyorum. Şimdi bu denklemle işlem yapmak daha basit gibi görünüyor. 100 e üzeri t çarpı 4,2'nin doğal logaritması. İki tarafı da 100'e bölebiliriz ve şöyle sadeleşiyor. 100 eşittir e üzeri t çarpı 4,2'nin doğal logaritması. Şimdi denklemin iki tarafında doğal logaritmasını alıyoruz, öyle değil mi? O zaman ne buluruz? İki tarafın da doğal logaritmasını alırsak, 100'ün doğal logaritması eşittir. e üzeri bir şeyin doğal logaritması sadece o şeydir. Bu tarafın doğal logaritmasını alırsak sadece üst kalır. Yani burası eşittir t çarpı 4,2'nin doğal logaritması. t'yi bulmak için iki tarafı 4,2'nin doğal logaritmasına böleriz. Böylece t eşittir 100'ün doğal logaritması bölü 4,2'nin doğal logaritması deriz. Şimdi buna kaç saat gerekir? Hesap makinanıza yazın ve gereken zamanı bulun. Umarım kafanız çok karışmamıştır. Aslında bu denklemini kullanabilirdik öyle değil mi? Aynı şey. Peki o zaman denklemimiz ne olurdu? 100 çarpı 4,2 üzeri t eşittir 10,000. İki tarafı 100'e bölersek, 4,2 üzeri t eşittir 100 elde ederiz. Bunu çözmek için ise iki tarafın 4,2 tabanında logaritmasını almam gerekir. O zaman da t eşittir 4,2 tabanında 100'ün logaritması. Bu konuyu logaritma özellikleri videosunda işlemiştim ve bence bilinmesi önemli bir şey. Peki bu sayıyı nasıl bulacağız? Hesap makinemizde sadece 2 taban var. 10 tabanı var ve e tabanı var. Yani bunlar, bunların tabanında 10 tabanında ve e tabanında logaritma alabiliyoruz. Peki, bir tabanda 100'ün bir tabanda 100'ün logaritmasını nasıl bulurum? Bunun doğal logaritmasını, şunun doğal logaritmasına bölebilirim. Veya bunun 10 tabanında logaritmasını, şunun 10 tabanında logaritmasına bölebilirim. Umarım kafanızı iyice karıştırmamışımdır. İşte, üstel büyüme böyle oluyor. Bakteri yerine banka hesabı diyebilirdik. Mesela bankada başlangıçta 100 liramız var derdik ve büyüme hızı miktara göre oranlı veya bileşik faiz diyebiliriz. Bir saat sonra bankadaki para miktarı mesela 420 lira olurdu. Böyle de söyleyebilirdik, bu şekilde de ifade edebilirdik. O zaman da bileşik faiz oranını buluyor olurduk. Olay tamamen aynı. Neyse bunlardan ileride birkaç örnek daha yapacağım çünkü eminim şu an size biraz karışık duyulmuştur. Bir de bir de üstel azalma sorusu yaparım. Evet hoşçakalın görüşmek üzere.